Evet abi. Park yerimiz, parselimiz bu şekilde. Gördüğün gibi. Çitlerle iki karavan arası bölünmüş. Giderimiz burası. Pis su gideri burası. İsteyen bağlıyor hortumdan. Ondan sonra burada musluklarımız var. Herkese kendine ait. Ve elektrik sayacımız da yan parselde duruyor. Musluk burada duruyor 4 araca. Bölünecek şekilde Bizim de şu şekilde Yanaştığımız parsel Kamp yerimizde köpeklerin yıkanma yerleri. 1 euro ile 2 dakika sıcak su, şampuan, her şey. Buyurun. Bu da köpeğin tarıyorsun bağlayıp. Şorttan gördüğünüz gibi bu şekilde hizmet var. Arkadaşlar bu da kamp yerin köpekler için yapılmış. Havuz kısmı. Köpekler burada sıcak olduğu zaman havuzda yüzüyorlar. Evet, tatil nasıl geçtim? Geçiyor son gün. Ay çok sıcak. Işıyorum şu anda. Ama nasıldı? Çok güzeldi vallahi. Kamp yeri nasıl? Kamp yeri harika. Sadece çok fazla ufak çocuk var. Evet, yani çocuk bunlar diyorsun ama belli bir şeyden sonra kafa kaldırmıyor ya. Her kafadan mik mik mik mik. Ama bir şey demek istemiyorum. Genelde çok güzeldi. Her gün farklı bir aktivite vardı. Ben imkanım yok. <Gülüyor> Banyo yerleri, tuvaletler, bulaşık yıkama yerleri, minimum her yerde fazlasıyla var. Fazlasıyla var. 17 tane mi var. Böyle bir şey olması lazım. Bakmamız lazım. 17 tane diyor eşim. Bu aynı Orada da canlı müzikler var. Orada da canlı müzik vardı geçtik. Şurada. Yeriz. İtalyan dondurması yiyebiliriz. İlla burada merkezi yeriz. Bakarız, olmazsa buraya gideriz. Bisikletlerimizin şarjı var. Şu anda burası bir havuzun yani şey, ortası yani uzunluk olarak evet. orta bölümün. Şurası bir havuzun girişi bir restoran. Bugün burada yemek Hey? Ev al diye Evet. Buralar bungalolar. Buradan. Buradaki kulesi, sembolü diyelim, buradaki, buradan dönüş yaptık biz ya, bilmiyorum, burası çamaşırhane, çamaşırlarınızı buraya bırakıyorsunuz yıkayıp getiriyorlar. 10 kilometre ile geziyoruz şu an. Herkes dışarılarda. Havanın yağmur olması Hiç fark etmiyor. Hava güzel. Orada da canlı müzik var. Müzik evet Merhaba arkadaşlar Cumartesi oldu Saat sekize geliyor Ve Bugün İtalya kamp Tatilimizin son günü Toparlanacağız Toparlanacağız ve akşam akşamüstü yola çıkacağız. Bu kamp yerini bırakmak hakikaten zor geliyor ama mecburuz. Döneceğiz. İşlerimiz var. Arkadaşlar. Sabah ee, out'a gittik. Bugün saat 1'e kadar çıkmamız gerekiyordu. Mevla'yı ödedik. Toparlandık. Ondan sonra hava o kadar güzel ki ve kapı o kadar yoğun ki yani dedik kapıda bekleyip de 3 saat geçirmektense e, farkı ödeyip akşama kadar kalalım dedik. Onun için eşim tekrar gitti. Farkını ödedi ve akşam 11'e kadar yanılmıyorsam çıkma şansımız var. Veya yarın sabah dedi ki. Ama yarın sabah tercih etmiyoruz. Çünkü sabahları trafik bayağı yoğun oluyor. Özellikle bu kavalino çıkışı o da bana kadar yoğun olduğundan dolayı biz akşam yola çıkacağız. Artık. 9 ne olur 10 ne olur ne olursa olur yani işte bizim şu an ödediğimiz 12'sinde giriş 18'inde çıkış ödemiştik ilk kutakta 433.50 su elektrik duşlar vesaire bütün yani tesisten yararlanma ücreti 3 kişi farkı da fark olarak da 505.75'e geldi. Yani 72 Euro'ya tekamül ediyor yanılmıyorsam bir, bir günlük bir fark edeceğiz ödedikler doğrusu. Bakalım bugünün de geçirelim öyle yola çıkalım dedik. Evet kızım da bordunu tekrar tam şişiriyor indirmiştik.